Merhaba sevgili abonelerim sevgili astroloji severler Mayıs 2018 astroloji etkiler ve burçlar olan etkilerini paylaşacağım sizlerle.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 15 Mayıs 2018'de e, yeni ayımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz her ay bir yeni ay ve bir dolunay ay yaşıyoruz. E, Boğa Burcu'nda yeni ayımız ve 24 derecede. Evet Boğa Burcu'nun 24 derecesinde bir yeni ayımız var. E, saat e, 14.47 civarında gerçekleşecek bir yeni ay. Ve Uranüs'ün de artık aynı gün Boğa Burcu'na gelmesiyle beraber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 Aya yay burcundaki Ay'la başlıyoruz. Dolayısıyla sizlerin de kariyer hayatınız gündemde olacak. Sosyal imajınıza, sosyal itibarınıza, otorite figürleriyle olan ilişkilerinize odaklandığınız bir şekilde ayın ilk üç gününe giriş yapıyorsunuz sevgili balıklar. Evet 6 Mayıs'ta güneşin Neptünle 60'lık bir açısı var. Boğa ve balık aksında gerçekleşiyor. Yani sizin burcunuzda. Biliyorsunuz uzun süredir Neptün balık burcunda. Ee, siz biraz daha hayalperest, biraz daha hayallerinin peşinde koşan ve biraz daha kararsız ne yapacağını bilemez halde ilerliyor olabilirsiniz e, yaşantınıza. Bu güneş, boğa ve Neptün balık e, 60'lığı ile beraber belki e, sosyal medyada İnternette, e, gazete, reklam, yayın sektörü ile ilgili e, hayaliniz olan bir projeyi yapma konusunda güzel bir destek alabileceğiniz gibi. Kardeşlerle, komşularla, yakın çevre ilişkilerinizle de güzel e, temaslar kurabileceksiniz. Aynı zamanda kısa seyahatler için de hayli olumlu bir gün olarak görüyorum. Gün açı olarak görüyorum 6 Mayıs civarında başlayan açıyı. E, 7 Mayıs'tan Merkür'ün Pluto ile karesi var koç ve oğlak aksında ve sizin 11. ve 2. evleriniz tetikleniyor. Ben bunu şu şekilde yorumlayabilirim. Kariyer alanında bir ilerleme kaydedip maaşınızda maddi olarak size bir artışı gözlemlenebilme durumu gibi bir beklentiniz vardır büyük ihtimalle. Ama bu beklentiyle beraber bir agresyon, bir Umduğunuzu bulamama hali söz konusu olabilir ve siz de bu durum karşısında manipülatif davranabilirsiniz. Atıyorum uzun zamandır beklediğiniz bir terfi, bir maaş artışı vardır. Onunla ilgili bir aksilik veya bir gerginlik oluşmuş olabilir. Veya siz gerçekten terfi alıp maaşınıza zam olabilecekken etraftan size olumsuz durumlar yani manipülatif tavırlar sergilenebilir. Kıskanılabilirsiniz veya bu konuda sıkıştırılabilirsiniz. Bu durumda dikkat etmekte fayda var 7 Mayıs civarına diyorum. 8 Mayıs'ta da Venüs'ün Neptünle kara açısı kesinleşiyor. İkizler ve balık da yine sizin borcunuz ve aynı zamanda dördüncü eviniz etkileniyor. Dolayısıyla kendinizle ilgili konularda belki ailenizden birinin bir fedakarlık yapması gerektiği halde yapmadığını görüp hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Veya ailenizden birisi için kendinizi bir takım fedakarlıklar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, burada da sıkıntılı, gergin, açılar söz konusu diyoruz ve 9 Mayıs'a baktığımız zaman Güneşle Jüpiter'in e, karşıt açısını görüyoruz. Boğa ve Akrep aksında gerçekleşecek. 3 ve 9 aksında gerçekleşecek sizin burcunuzun. Dolayısıyla eee Belki bir seyahat planınız varsa 9 Mayıs'ta ufak tefek engellemelerle karşılaşabilirsiniz. Veya e, yakın çevre ve uzak çevre ile olan ilişkilerinizde gerilimler oluşma ihtimali yüksek. E, sevgili balıklar 7-8-9 Mayıs civarındaki enerjilere dikkat etmemizde fayda var diyorum. E, 11 Mayıs'tan 12 Mayıs'a kadar olan ki süreçte para odaklı olacağız. Ee, özgüvenli hissedeceğiz kendimizi. 12 Mayıs'ta Güneş ve Plüton'un üçgen açısı var. Ee, 3. ve 11. evlerde yine dediğim gibi eğer medya sektöründe çalışan pazarlama, satış, e iletişimle ilgili Alanlarda çalışan balıklar varsa bu ay gerçekten çok güzel paralar kazanabilirler. Çok güzel ortaklıklar kurabilirler ve çok güzel kişilerle tanışıp sosyal çevrelere dahil olabilirler. Yani kendilerini yükseltecek yönetici konumundaki lider pozisyonundaki toplulukların etkin kişileriyle tanışıp projelerini daha çok ilaletebilirler, duyurabilirler diye düşünüyorum ve toplum için bir şeyler yapma konusunda oldukça teşvik edici olacak gökyüzü bu ay. Evet, 13 Mayıs'ta Merkür Boğa burcuna 3. evinize, Ay Boğa burcuna 3. evinize geldikten sonra 15 Mayıs'ta 3. evinizde Boğa burcunun 24 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor sevgili balıklar. Ne demektir bu? Artık demek ki iletişim şeklinizle alakalı bir takım değişiklikler yapmaya karar vereceksiniz. Belki dediğim gibi kardeşlerle yakın çevreyle ilişkilerde ufak tefek iletişim problemleri çıkmış olabilir. Bazı hayal kırıklıkları yaşanmış olabilir. Artık o konuda bir sınır belirleyecek ve yeni bir sayfa açacaksınız sevgili balıklar. Ve Uranüs de akşam saatlerinde bu yeni aya eşlik edecek olacak. Dolayısıyla belki çok ani bir haber alabilirsiniz. Balıklar büyük ihtimalle bu 15 Mayıs civarında e, sürprizli bir haber alacaktır diye yorumluyorum. Çünkü e, iletişim aksında gerçekleşiyor. Horonus değişik ediyor. Bir yerden haber gelebilir, bir yere haber gönderebilirsiniz. Bu büyük ihtimalle kariyer hedefleriniz, hayalleriniz, umutlarınız veya bulunduğunuz ait olduğunuz sosyal çevreye ilişkin Durumlar olabilir veya uzaklardan bir tanıdığınızdan da haber gelebilir ama dediğim gibi genelde geleceğe dair hayallerinize yön vereceğiniz ve daha çok ne yapabilirim ideallerinizde olan şeylerle ilgili etki alacaksınız sevgili balıklar. Evet 16 Mayıs'taki Mars Uranüs karesine dikkat etmekte fayda var diyorum yine iletişim problemleri yaşamanız olası. 18 Mayıs, 19 Mayıs hayli güzel enerjiler barındırıyor. 21 Mayıs'tan itibaren güneş ikizler burcuna geçiyor. Sizin gibi değişken bir burçtur ikizler burcu biliyorsunuz ve Dördüncü evinize geçiyor güneş artık bu iletişim, yayıncılık, kısa seyahatler, kardeşler, komşular, akrabalar, laflar, sözler, haberler bu gündemden artık uzaklaşıp biraz daha kendinize yöneleceğiniz, biraz daha yuva, aile kavramlarına önem vereceğiniz bir ay sizi bekliyor. Sevgili balıklar 22 Mayıs civarı ilişki odaklı, ortaklık odaklı olabilirsiniz daha çok ilişkiniz için bir şeyler yapmaya karar verebileceğiniz gibi bir ortağınız varsa ortağınızla ilgili durumları da değerlendireceğiniz bir gün diyorum. Onun dışında 25 Mayıs gayet güzel bir enerjiye sahipken 26 Mayıs'ta Venüsle ile karşıt karşı açısı belirginleşiyor. Dolayısıyla 5. ev ve 11. ev aksında bir ufak sıkıntı söz konusu olabilir. Yani kendi istekleriniz ve ait olduğunuz sosyal çevreye Ait istekler arasında bir gitgen yaşamanız söz konusu olabilir. Belki üst düzey kişilerden bazı despot tavırlarla dayatmalarla karşılaşacaksınız Ve yapmak zorunda olduğunuz şey aslında yapmak istemediğiniz şey olabilecek. 26 Mayıs'ı iyi yönetebilmekte fayda olacağını düşünüyorum. 29 Mayıs e, hayli güzel enerjiler barındırıyor. 29 Mayıs'ın akşam saatlerinde ay... Ee, yay burcunun 8 derecesindeyken dolunay gerçekleşiyor yay burcunda. Yay burcu da sizin gibi değişken bir burç olduğu için bu dolunayın etkileri sizde bir hayli e, hissedilecek sevgili balıklar. Bu dolunay 10. evinizde gerçekleşiyor ve dolayısıyla e, kariyerinizle ilgili, geleceğe dair hayallerinizle ilgili, devlet işleriniz olabilir, Resmi işleriniz olabilir, baba figürüyle olan ilişkiniz olabileceği gibi eşiniz ve sosyal imajınız itibarınız ve patronlarınızla olan ilişkinizde artık bir kapanış söz konusu. Belki ay başından itibaren gelen gezegen enerjilere baktığım zaman belki bir yeteneğinizi kullanarak yeni bir proje geliştirmeye uğraştığınız ve etrafınızdan destekler gördüğünüz bir dönemdeyken kariyerinizi farklı bir boyuta geçirebilirsiniz veya hangi kariyeri icra ediyorsanız o e, icra ettiğiniz kariyerin bir medya alanına eğilebilirsiniz. Daha farklı alanına eğilebilirsiniz. Daha farklı alanlarda çaba gösterebilir, rol oynayabilir ve toplum önünde bu projenizi sergileyebilirsiniz sevgili balıklar. Dediğim gibi kariyer konularında bir takım kapanış enerjileri yaşanacağı gibi aynı zamanda kapanışla beraber takdir edersiniz ki yeni başlangıçlarda yaşanacaktır bu alanlarda diye düşünüyorum. Evet Mayıs ayının enerjileri genel olarak bu şekilde. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın balıklar.